Üst sokunun çalışmadığı nadiren oluyor ama alt ok daha sık yapıyor. Bu yazılım güncelleme sırası sonrasında böyle bir hafta iki hafta idare ediyor. Ondan sonra yine başlıyor böyle yapmaya. Bazen yapıyor, bazen yapmıyor. Neye göre olduğu da belli değil. Biraz sonra çalışacak muhtemelen böyle. Deneye Mekanik bir şey değil büyük ihtimalle. Ben başladı çalışmaya. mı? evet. Yok. Ne can isterse çalışıyor. Bazen de böyle basıyorum basıyorum algılamıyor. Sonra toptan bütün menü kendi kendine dönmeye başlıyor.